Merhabalar, hoş geldiniz. Sizi çocukken böyle duyduğum ve her zaman bana çok garip gelen bir cümleyle başlamak istiyorum. Babana bile güvenme. Şimdi aile bize öğretildiği şekliyle e, toplumun en küçük yapı birimi, bütün bilgilerimiz, öğrenmelerimiz, hayatı deneyimlememiz orada başlıyor. Bir kültürlenme süreci veriyor bize. E, tüm doğrularımız aslında iyi, kötüyü nasıl tanımladığımız insanları, ağacı, gökyüzünü, e, dinleri, inançları, farklı olanları veya bize benzerleri nasıl kurguladığımız bilgisini genelde ev içinde öğreniyoruz. Aslında bizim en güvenli sığınağımız, yani limanımız, yani başımıza bir konu gelse gideceğimiz ilk kişi olması gereken, olmazsa olmaz aktörler hayatımızda. Ama sonra dönüp bakıyorsunuz yaşadığınız topluma ve size salık verilen başka başka cümlelerle karşılaşıyorsunuz. Bunlar diyor ki size aman sakın akrabayla işe girişme, tanıdıktan uzak dur, babana güvenme. Şimdi bunları duydukça bu sefer acaba sosyal sermayenin olmazsa olmaz teknik terimlerinden de biri olan güven konusu Türkiye'de nasıl bir zemine oturuyor? Birbirimize güveniyor muyuz? Kendimize güveniyor muyuz? Yaşadığımız topluma güveniyor muyuz? Yönetenlere güveniyor muyuz? Ve acaba güvensizlik bizi nasıl bir... Paranoyaya sürükleyebilir? İşte kafamda tam olarak bu sorular vardı. Ve istedim ki Sıbam izleyicileriyle, nereden biliyorsunuz izleyicileriyle, sizlerle de bu soruları paylaşayım. Ben Dr. Tuğba Aydın Öztürk. Programımıza hoş geldiniz. İki tane araştırma var bugün elimde. Bir tanesi Ipsos'un yakın zamanda yayınladığı 24 Mart 2022'de yayınlamış kişiler arası güven tüketici duyarlılığı ve bireysel mutluluk adını verdiği bir araştırma. Ee, burada aslında kişiler arası güvende Dünya sıralamasında neredeyiz? Bunu ölçüyor. Bir size isterseniz hani teknik bilgilerini vereyim. 18 Şubat 4 Mart tarihleri arasında Ipsos Global Advisor yani Ipsos'un aslında e, global e, firmasında bir online araştırma platformda 75 yaş altı e, 22.534 bireyle gerçekleştirilen bir araştırma. Bu sampleının yani örneklerin bir, bir hali büyük olduğunu görüyoruz burada. Büyük ihtimalle 18 yaş üstü ve 75 yaşta sınır koymuşlar. 20 bin üzerinde de katılımcıya sormuşlar birbirinize ne kadar güveniyorsunuz diye. Şimdi bakalım sonuçlara. Başlık şu aslında Çin ve Hindistan'daki gibi birçok ülkede insanlar evet birbirimize güveniriz demişler çok rahat bir şekilde. Ama içinde Türkiye'nin de yer aldığı birkaç ülkeyi sayacağım size Brezilya, Malezya ve Türkiye'de çok yüksek bir oranda insanlara çok az güvenirim demişler. Bu oran o kadar düşük ki yani %15 civarında kalıyor. Yani kendimden başka birisine e, bu hayatımdaki hani benim o güven sarmalında dedi diye saydığım o ilk circle'daki ailem de olabilir. Bir dışına çıktığımda o dairenin arkadaşlarım tanıdıklarım olabilir. Bir dışında simayen tanıdığım iş yaptığım insanlar olabilir. Kim olursa olsun. %15 civarında ancak başkasına güvenebilirim demişiz. Bu rakam oldukça dramatik bir rakam. Neredeyse aslında hiçe yakın. Biz birbirimize güvenmiyoruz. Güven ne demek? Şimdi TDK'nın güven, Türk Dil Kurumu'nun bir güveni nasıl tanımladığına bakalım. Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu. Yani korkularımızdan arınmış olacağız. Karşımızdaki kişinin bize bir zarar vermeyeceğine karşı bir emin duygusu olacak için bir kuşku duymayacağız ondan. Acaba arkamı döndüğümde suyumu alır mı? Ya telefonumu da burada bırakıyorum, bilgisayarımı burada bırakıyorum, bakabilir misin? Hani arkamızı döner dönmez başkasının bizim arkamızın iş çevirmeyeceğinden emin olma meselesi. Ve bir yandan da aslında bir şeyden umulan, beklenen niteliğe inanıp ona göre davranmam. Şimdi resme baktığımız zaman ülkeler sıralamasında ve bakın 25.000'e bin üzerindeki katılımcı dünya sıralamasında Türkiye'de insanları çok az güvenirim demiş. Bunun birkaç tane sebebi olabilir. Sosyal sermaye dediğimiz aslında sosyologun çok önemli bir altdalıdır. Bourdieu'nun işte sermaye türlerine finansal sermaye, kültürel sermaye, toplumsal yani sosyal sermaye ve sembolik sermaye olarak ayırdığını söylemek lazım. Yani finansal sermaye dediğimizde işte cebimizdeki parayı anlamamız, gayrimenkulümüzü, arabamızı. Bitcoinlerimizi, arsamızı falan anlamamız gerekirken sosyal sermaye dediğimiz zaman da biriktirdiğimiz insanlar hayatta başıma bir şey geldi, şu an bir ihtiyacım var, bana birisi yardım ediyor mu? veya yardım edebilecek durumda insan var mı? buna karşı bir güven duyma ve hatta Fukuyama'nın, Fransız Fukuyama'nın çok güzel eserleri vardır toplumsal güvenle ilgili güvenin çok katmanlı olduğundan bahseder yani Şimdi Türkiye'de insanlar birbirine az güveniyor dediğim zaman sadece kişiler arası güveni almayın. Muhtemelen Türkiye'de insanlar kendilerini yönetenlere de az güveniyorlar ki araştırmalar otoriter rejimlerin ve dikta söylemlerin olduğu ülkelerde kişilerin güvenlerinin de sarsıldığını söylüyor. Her an arkadan bir iş çevrilebilir, her an hayatıma bir zarar gelebilir, her an ekonomik bir belirsizlik olabilir gibi... Ve bir paranoya içinde buluyor kişiler kendilerini. Ve bu güvensizlik ortamı aslında ister istemez de biraz işin rengini kaçırıyor. Diğer araştırma, tamam biz belli ki birbirimize az güveniyoruz. Ve bu bir anda da olmuş bir şey değildir aslında. Biz bunu tarihler boyu getirmişizdir buraya. Dünya çapında en çok güvenilen meslek grupları ve en az güvenilen meslek grupları nedir acaba diye bir araştırma yapıyor. Yine Ipsos'un 2019'da yaptığı bir araştırmaydı bu da. Mesleklere duyulan küresel güven endeksi araştırmanın ismi. Tahmin edeceğiniz üzere belki de aslında en fazla ki bunu biz de araştırmasına yaptık. Pandemi sürecinde en çok kime güvenirsiniz diye sormuştuk. Birinci sırada bilim insanları, doktorlar, sağlık çalışanları, sağlık kurumlarında çalışanlar gelmişti. Burada da yine benzer şekilde %60 oranda bakın tüm dünyada yapılan bir araştırma bu arada onu söylemek lazım. En fazla bilim insanlarına güvenirim demişler. İkinci sırada %56 ile doktorlar. Üçüncü sırada %52 ile öğretmenler. Sonrasında askerler ve polisler geliyor. Gelin bir de en alt sıraya bakalım. Yani bu e, acaba büyük tabloda en en en alt sırada en az güvendiğimiz kimler olabilir? Bizim araştırma ikinci dalga sonrası koronavirüs araştırması da çok benzer sonuçlar söylemişti. Birinci sırada politikacılar. İnsanlar çok büyük bir oranla, bakın %67'si güvenmem, asla güvenmem bir politikacıya demiş. İkinci sırada %57 ile hükümet bakanları, parlamentoda çalışanlar, siyasetin içinde olan yetkililer geliyor. Üçüncü sırada reklamcılara güvenmiyorum demiş insanlar. Bu da enteresan. Yani bize bir şey olduğu gibi değil de onların satmak istediği şekilde sundukları için belki de. Yine enteresan bir sonuç. Dördüncü sırada din görevlileri ve bankacılar var. Bu kişilere de güvenmediklerini söylemişler. Şimdi Türkiye'deki araştırmalara bakalım. Yani Türkiye sonuçları acaba dünyadan farklı bir şey söylüyor mu diye. Evet ilk 5 sıra değişmiyor bu arada. Bilim insanları, doktorlar, öğretmenler, polis, asker. Bizde de en fazla güvendiğimiz hatta hatırlayın %60 demiştim bilim insanlarına güven dünyada. Türkiye'de %70'i buluyor. Yani biz aslında bilimden, doğruluktan ispatlanmış bilgiden medet umuyoruz. E, yeter ki bilim insanları sürekli kendi aralarında bölünüp insanların kafalarını bu kadar karıştırmasınlar. Bir yandan %61 oranda doktorlara güveniyoruz. Ama doktorlar bize aynı şekilde güveniyorlar mı? Burada bir soru işareti koymak isterim. Sadece işlerini yaptıkları için ve aslında Uluvi bir meslek bir yandan kutsal bir yanı var. Hem insan sağlığıyla ilgileniyorlar hem de zor şartlarda çalışıyorlar hepimizin bildiği gibi. Uzun saatler nöbette kalmak ve zaman zaman steril olmayan, hijyenik olmayan ortamlarda da çalışmak. Biz doktorlara böylesine hayatımızı teslim eder, güvenirken onların acaba hastaneye gelen hastalara bu kadar güvenip güvenmediğine, duruma göre bir şiddete maruz kalıp kalmayacaklarına veya şartlar belirsiz olduğu için ülkelerini terk edip etmeyecekleriyle ilgili güvenimiz de çok büyük bir soru işareti olarak karşımızda bekliyor. Güven araştırmaları zaman zaman bu endeksler farklı yıllarda farklı kitlelerle tekrar tekrar yapılıyor. Sonuçlar aşağı yukarı aynı gibi. Ben sizlere de sormak istiyorum. Neden bu kadar az birbirimize güveniyoruz? Ve daha güven dolu bir toplum olmak için ne ihtiyacımız var sizce? Teşekkür ediyorum. Yorumlarda buluşalım.